Hepimize merhaba gençler. Pas aktifleştir. Hepimize Bugün en taş aldık. Aktifleştir diyoruz ve aktifleştirdi Atlas. Şimdi geç Atlas, onu da geç. Onu da geç. Onu da geç. Fırlayacağız abi. Foliage'iz bugün şeyi. Pese. İnşallah bugün Atlas fulller arkadaşlar. Ben yatırdım paraları. Bu videoyu da güzel bir beğeni gelsin. Beyni ve like size kalmış. Sizi sorulamıyoruz arkadaşlar. Değil mi Rüzgar? Hı hı. Ekstra 84 taşım var. Ekstra. Rüzgar seninki bakalım. Oo, Mazda'ya güzel güzel şeyler gelmiş. Ama ben bunlardan tabii almayacağım. 300 elmas alacağım Şimdi atlas bakalım elmaslarını topluyor. Hadi bakalım atlas. Sona geliyor. Ben de 5000 elmasımı çekeyim hemen. Sonuna kadar geleceksin Atlas? Evet. Hadi bakalım hayırlı uğurlu olsundur. Kodu göstermeyelim çünkü, çünkü bazı insanlar kodları çalıyor diye göstermiyoruz. Ee? Bu sonu muydu? 5 biner evet. geldi benim. Ve Aynen. hayırlı olsun Atlas'ın yeni pesi. Ben de açmaya başlıyorum. Şimdi rüzgarın burada pesi var. Ha, bunlar geldi. Atlas dışı şeyini aldı zaten aynı aynı bir farkı yok. Bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. Hala 3000 elmasım var. Like ya. atmayı unutmayın bunu şerefine. Neyse burada videoyu kapatıyorum. Çok yakında gameplay videosu gelecek. Hadi bay bay.